Bye. <laughs> Şöyle güzel bir soru var. İnternette bunun üzerine çok fazla espri dönüyor. Latife dönüyor diyecektim. Dilim böyle şakalar arasında bir gitti geldi kelimeler arasında. Senin bu arada yazarken kullandığın kelimeler de beni benden aldı. Neydi kız? Keşkek meşkek bir şeyler yazıyordun. Neydi? Barik hocam, Şekke falan. Evet, evet. Benim duymadığım Osmanlıca kelimeleri Hazal kullanıyor. Boynuz kulağa geçer diye buna deniyor işte. Bu arada hangi gazetede yazıyordun? E, Gazete Pencere'de yazıyorum hocam ben. Ben Gazete Pencere'de Hazal'ın yazılarını takip ederken tabii esas yazdığı yer olan açık beyinde unutmayalım oradaki yazılarını takip ediyoruz. 15 günde bir açık beyinde. Hacım ikisinde biraz farklı dil yürütüyorum. Açık evet. beyinde daha esprili, bilimsel gazetede biraz daha yoruma dayalı da gidiyor. İlginç ikisi de çok, bana çok şey katıyor. İyi, iyi. çeşitlilik iyidir. Soru şöyle. Geceleri yatağa girince neden beynimizde bütün geçmiş pişmanlıklarımız düşüncelerimiz, felaket senaryoları bu tarz düşünceler gelir? Her zaman gelmez. Bu bana bu niye konu... gelir diye olması lazım sorunun doğrusu. Bana niye bunlar geliyor? Hı. Hı. doğru sormuş. Güzel. Ee, Evet ama bu soruya benzer sorumuz sık geldi ve internette çok fazla bunun üzerine şakalar dönüyor yani karikatürleri görebiliyoruz hani yatağa yatar işte güzel bir uyuyacağım der sonra bütün felaket senaryoları orada neden bunu söylemedim o gün niye bunu yapmadım döner ve uyuyamaz bu kişi. İnsanın aklına böyle geliyor diye değil de benim aklıma niye geliyor diye sorarsak o zihnin özellikleri üzerine biraz konuşabiliriz mesela çok şükür bu aralar bana olmuyor ama bana olduğu zamanlar vardı bu zamanlar ne zamanlardı diye baktığımda Kendimle ilgili olarak ve daha sonra bu sıklıkla tekrarlayan olumsuz düşünceler ya da ruminasyonlar falan dediğimiz mesela ne zaman arttığına baktığınızda kendinizi özellikle depresif hissettiğiniz hallerde ya da depresif zihin modlarına yakın olduğunuzda bunların miktarı artıyor. Peki onlar ne zaman oluyor? Hayatınızın kontrolünü elinde hissetmediğiniz zamanı. Gün içerisinde normal davranış gösterirken hayatın akıntısının içinde kendi akışınızı oluşturabildiğinizi hissetmediğiniz zamanlarda kendinizi edilgen algılamaya devam ediyorsunuz ve bu edilgenlik sizi bir tatminsizlik, bir yorgunluk içinde bırakıyor ve boş kaldığımız zamanlarda, böyle durumlarda zihnimiz mesela hep olur ya, bir ağız dalaşı olur birisiyle ondan ayrılırsın dersin ki lan şu laftan sonra şunu oturttursaydım ne sağlam olurdu. Hatta o söylemediğiniz lafı o kadar çok düşünürsünüz ki sanki onu söylemişsiniz gibi algılamaya başlarsınız. Zihin bunu niye yapıyor? Oradaki tatminsizliği kendi içinde düşünerek tatmin etmeye, onarmaya ve yamamaya çalışıyor. Aslında yaptığı şey bu. Beynin temel fonksiyonunu unutmayalım. Düşünce sisteminin temel fonksiyonu bizi hayatta tutmaktır. Bizi hayatta tutmak olduğu için de önce kötü şeylere odaklanmayı tercih eder. Olumsuzlukları önceliğe alır. Zira olumsuzluklar bize zarar verebilme potansiyeli taşır. Onlarla bir şekilde halleşebilirsek, bir şekilde onları halledebilirsek yaşamımızın daha iyi olabilir aşikardır ama bu bahsettiğimiz dönen düşünceler çoğu zaman düşünerek halledilebilir şeyler değildir. Fakat biz tabiattaki her gün ya da 3 günde bir Mağaranızın önüne gelen yırtıcı hayvanlardan korunma konusunda binbir çare düşünüp sonuçta gerçekten ona bir çare bulduğumuz dönemlerde değiliz. Yani düşün düşün ne olursa olsun çözemeyeceğin bazı içsel sorunlardan bahsediyoruz bunu yaparken. Bunu değiştirmenin bir tek yolu var o da yaşama müdahale ediş ya da yaşamı yaşayış tarzında değişiklikler yapmak. Şimdi tam da burada bu aklıma uyurken kötü düşünceler niye geliyor sorusunu sorarak başlamak çok önemli. Çünkü burada bu sorunun altında bir şey var. Ben zihnimin hangi izleklerden geçerek bu düşünceleri ürettiğini henüz fark edemedim var bu soruda. Bunu yapabilmek için kendi duygusal ve düşünsel dünyanızda derinleşmeleri sağlayacak iç dinlemelere, bir takım belki profesyonel yardım alarak destekli, terapilere analizlere vesairelere başvurmakta da fayda olabilir fakat son derece basit meditasyon tabanlı tekniklerle meditatif uygulamalarla zaman içerisinde ki bu görece kısa bir zaman ya yani birkaç hafta ya da birkaç ay içerisinde zihninizin dönüp durduğu döngüleri artık izleyebilir ve tahmin edebilir hale geliyorsunuz bunların kökenlerine dair ufak tefek ipuçları elde edip gerçek hayatınızda bu tip duygulanımları oluşturan davranışlarla ilgili bir bilgelik kazanmaya başlıyorsunuz bütün bu kötü düşünceler ve sorunların yarattığı rahatsızlık ki mesela bazen uykusuzluk işte gece yatarken aklınıza o tilkiler geldiğinde çoğu zaman uykunuz kaçabilir mesela. Bu tip rahatsızlıklar hepimize birer işarettir. Bu işaretleri hayatımızdaki kontrolü arttırmak ve ruhumuza, gönlümüze ve zihnimize daha uygun bir hayat kurmak için minik işaretçiler olarak değerlendirelim. Ama bir şeyi kesin olarak söyleyebilirim, akşam yattığınız yerde isterseniz iki saat uyumadan gözünüz tavana dikili ya da kapalı bu sorunları istediğiniz kadar düşünün, Yatarken çöz bulamayacak ya da mesela o gün bir şey oldu onu döndürdünüz döndürdünüz en sonu dediniz ki bir daha olursa kesin böyle diyeceğim tam bu noktada size şu sözü hatırlatırım çok söyledim bunu soruyorum da bile çok söylemiş olabilirim ama Bertrand sözü çok hoşuma gidiyor Umut iyi bir sabah kahvaltı sabah kötü bir akşam yemeğidir çok severim. Yani akşam yatarken yani yarın olan için falan filan demeyin onu. Ne olmuşsa kabul edin, affedin, güzelce uykuya dalın ve ertesi sabah umutlu bir şekilde bugün başıma gelecek her şeye dünden daha iyi davranacağım, daha faydama kullanacağım, daha kendimi gerçekleştirmek ve tatlı olmak için daha iyi adımlar atacağım niyetiyle ve umuduyla yataktan kalkmanızı tavsiye ederim. Bu sabah yapmamız gereken bir şey güne başlarken. Akşam yatarken bu yaptığımız muhasebe pişmanlık diyoruz. Pişmanlık kadar duygu ben bilmiyorum. İşe yaramıyor çünkü yani pişmanlık. Pişmanlık yerine derse dönüştürmek lazım işleri. Bir örnek vereyim. Yani yakın zamanlarda benim de yaşadım yani bütün insanların hayatında her gün hemen, hemen yaşadığı bir şey. Birisiyle münakaşa ediyorsunuz mesela. Şimdi bu münakaşa sizi rahatsız eden bir şey ve... Kendi başınıza kaldığınızda, bana öyle dedi, bana nasıl bunu der, öyle yaptı, böyle yaptı, öyle, tırdır, tırdır, devamlı aynı şey dönüyor içinde. Şu soruyu nadiren soruyoruz ve ben ne zaman sorsam faydasını görüyorum. Ben ne yaptım da o bana öyle dedi? Ben buraya olayı nasıl getirebildim? Ve ben kendimi bu sinirli halime nasıl düşürebildim? Tamamen kendi planımda yani karşının niyetini, amacını, çıktısını sorgulamayı bir kenara bırakıp, kendim bazı düşünmeye başladığında, bu arada yani sadece insanların çoğu balık hafızalı gibi sadece o mesela tartışma başlatan konuşma içinde düşünüyor O kişiyle daha eski ilişkinizi düşünün. Önce hallerinizi düşünün. E mesela diyelim 30 senelik dostunuz, 30 senedir ne yapıyorsunuz bu kişiyle? Bir düşünün. Bütün o izleyi sizi buraya getiren ayrılmaz bir parça olarak fark ettiğiniz anda kendi içindeki rolünüz bir anda olayın zihninizdeki görüntüsünü veriyor. Biz kalıp düşüncelerle kendimizi sıkı ve güvenli bir fanus için almaya eğilimliyiz. Ama akıl o fanusu kırarak gerçek bir resim çizmemize ve gerçeği daha bütüncül olarak görmemizi de sağlayacak bir araç. Bu tabi bir soru yorumda anlatılacak yani anlatılabilir bir şey değil. Biraz böyle içsel de bir şey yani çok kelimeye dökülebilir bir şey değil. O yüzden biraz kendimizi dinlemek, kendimiz baş başa kalma alışkanlığı geliştirelim. Gerekiyorsa bir defter mefter tutalım yani duygularımızı, düşüncelerimizi yazalım. Böyle tonla teknik var piyasada. Bize yarayan herhangi bir tanesini de birkaç tanesini uygulayabiliriz. Ama eğer bunlar bizi çok rahatsız eden, uykumuzu, günümüzü berbat eden, takıntılı dönüp dönüp duran düşüncelere ve neticede diğer depresif belirtilere sebep oluyor. o zaman yardım alalım. Çünkü bazen insan derinleşmiş çukurlardan kendi başına çıkamıyor. Yani bir kuyuya düştüğünüzde illa ip atan biri lazım öyle düşünün. Kuyu çok derinse tırmanmaya kalkmamakta gerekebilir. Tırmanmak bile tek başına tehlikeli olabilir. Dolayısıyla bunun tamamen bir derece meselesi olduğunu buradan hatırlatayım. Ben günlük sıkıntılardan daha çok bahsediyorum. Yazma Cesareti Nihankaray'ın kitabını yazmaya başlamak için önerir misin? Sevgili Zehra Taş, Kısa cevap soru sormuş ona hemen buradan cevaplayayım. Nihan Kayanın Yazma Cesareti kitabını yaşamaya başlamak için öneririm. Yazmaya başlamak için deyip, çünkü Nihan'ın kitabı bana sorarsanız yaşam sanatı ile ilgili çok önemli bir şey anlatıyor. Bunu edebiyat ve yazma üzerinden anlatıyor. Hemen okumanızı tavsiye ederim. Sonra isterseniz yazarsınız da. Hocam anksiyetiyle mücadelede evhamı nasıl yönetebiliriz ya da engel olabiliyoruz. paste yapıştırılan sorulara cevap vermiyorum ama anksiyete bir rahatsızlıktır uzmana gideceksiniz arkadaşlar. Soru yorumda cevaplanamaz bu tip sorular.